Arkadaşlar ben Cankan <gülüyor> Bugün sizlerle kaldığımız yerden Serimize devam edeceğiz Küçük değişiklikler yaptım artık Aşağıda hudu görebiliyor olmanız lazım ee... Aa, Ekranda benim canımı ve şeylerimi görebiliyor musunuz? Ayında ayarlamışlar bunu Baya güzel duruyor Bir de artık e, göz değiştirdim Belki görmeniz rahat olur diye. Artık bu gözümden görüyorsunuz oyunu onun dışında yorumlarınızı okudum çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Yavaş oynadığımı söylemiştiniz ancak aramızda kanalda bir yeri takip etmeyen hiç bilmeyen arkadaşlarımız için de bir yerin yapılabileceğini göstermeye çalışıyorum birazdan. Ama yine de hızlı oynamaya çalışacağım <gülüyor> evden geldiği kadar. O zaman başlayalım kaldığımız yerde. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onu know Nova Prospect'a götürüyorlar, onu işkence etmek için. O, işkence yeridir. Yani onu işkence etmek için. Yani onu işkence etmek için. Yani onu işkence etmek Eee abiye, abi dedi ki yani orası bir yeri, işkence eli işkence etme götürelim muhtemelen şu anda iyi dedi. No Prospect yeri. Evet. Yavaştan ilerleyelim çok headcrab gelen bir yerden ne çıkacak bilmesem de. Uu, risin. Hoppa. Artık kaç risinim olduğunda siz de görev olacaksınız. Ee, şu şeyi de kullanmaya iyice alışmak istiyorum. <gülüyor> böyle. Orada bir şey var mı? Yok. Eee, şişeleri bir şekilde kırmanın eçimountu varmış. O yüzden almak da istiyorum aslında ama. canımız iyi aslında can basmayalım bence. Ne gereği var ki? Belki daha ihtiyacımız olur buraya yani. İyi mi? Head grip ha? Bir şey yapabiliriz mu tutup. Yani kafama koysam ne olur? Oyun bitiyormuş değil mi? Uzak ölü olan headcrabslar korkutucu değil. Onun dışında o, oh. orada bir şeyler var. Şunu çekelim önümüzden. Oyun enfes gözüküyor ya. İçerik hmm, şey, sigaralar şeyler. Ah! <gülüyor> Ay aklım gitti. <gülüyor> pis şey, pis pis pis. Saç salak. Aklımı aldın. <gülüyor> Kısa ben Korktum ben de. Siz, siz de dikkat edin Buraya uyarı koymaya çalışırım. Korkmayın siz de diye. Çok korkutucu oldu. Şimdi içinde bir şey varsa çıksın. Bunun içinde tabii ki de var. Kaçırır mıyım? Bir şey yok başka burada herhalde. Şuradan mermime bakayım yandan. andan. Döçüm mermide. Çok korktum ya. Gel bakalım. Seni de gördüm. Başka bir şey var mı burada? Kutuların arkasında saklanılan bir şey. Yok. Yok. Üh, pis ceset. Şuradan atlayalım. Pis. Üh. Iğrenç. Iğrenç insan aklımı çıkardın pis zombi. Cık cık. Bir anda korkutmayın öyle. Şurada bir cam basma eşyamız var. Şur şurada bir şey var disk. We used to store information on them with magnets if you can believe it. So, yeah. specifically micrometers magnetic iron oxide, micrometers barium ferrite, one point Russell. How do you know all this? I'm, I'm reading it here on my computer. I downloaded the internet before the war. You downloaded the entire internet. Yeah, most of it. <gülüyor> oh, yeah. Tüm internetin hepsini indirmiş adam. Bunların içine tüm interneti falan saklıyorlarmış. Çok iyi. Peki bunu çantama atabiliyor muyum? İlgisayara takmanın bir yolu var mı peki? Yani... Adam bunun hakkında bilgi verdi bana. Envanterime kesinlikle koydurtmuyor. Muhtemelen işler öylesine aitim demek ki. Garip bir ses geliyor bir yerden. Şarjörü envanterimize koyalım. Şu şeyi... Ha bir kere mi? Bir tane mi? Ha yok birden fazla. O zaman bunu da koyabiliyorum. Yok bunu. Garip bir ses geliyor size duyuyor musunuz? Biraz takıldım burada o yüzden şu anda. Ee, Klavye yıkılabiliyor muyum? Çok merak ettim. Ah. Yok. Araştıralım bir şeyler var mı? Bir şey yok gibi ama. Şunu bir çekelim. Şunun üstüne atalım kalkamasın. Heh. Çekil. Hoppa şeyi gerçek hayatta da aramaya başladım. Oh, monitörü kırdım galiba. Bakayım. Evet, <gülüyor> monitör kırılabiliyormuş. Buradan bunu anlamış oldum. Evet, orada onu gördüm o parlamayı. Alacağım. Merak etmeyin. Seni kaçırır mıyım hiç? Güzelim şarjör. O zaman gidelim buradan. Pis etgrep. Mermi biraz harcayayım şöyle. Burada alacağımız bir şey yok herhalde. Şu şey de maalesef bir işe yaramadı o kadar merak ettim karakter konuşunca. İlerleyelim o zaman. Ya burası çok korkunç gözüküyor be. Şöyle kıra, kıra. Ne haber? Ner kum torbaları? Çok çirkin bir alanda geziyoruz. Aman! Ne oluyor? korku silahınızda tutayım ben ne olur ne olmaz. Göz gibi değil mi daha çok? Sanki göze benziyor baktığımızda. Nasıl? Görüyorsun? Senin nasıl? Resim bunu görüyor musun? It looks like it's bakmadan önce hemen şurada bir araştırmaya girişelim. Iııı ee, ihtiyacımız olan hemen bir buldum bir tane bile. Şurada da var hemen. Bak buraya çok oyuncu kaçırmıştır bunları. Geçen bölüm Rıdvan'la alay ama Rıdvan bayağı bir toplamış ee, canlı yayında oynarken. Ee, o yüzden kötü oldu. Ah oh, suratıma. <gülüyor> tamam gidelim buradan. Üf. Şu kovanın içinde bir şey var mı? Yok. Asıl olay burada korkunç bir şeyler oluyor. Geldim. O dışarısı. Bu ne be? Bastam ne olur ki? Bastım iki düşe. Kırmızıyı. Ee, şöyle. Galip. Etgre basmışlar oraya. Buraya da. Hmmmm. Garip bir şekilde korkutucu. Şöyle ne var? Buradan geçiş var. Ancak geçmemin bir yolu yok gözüküyor. Şuradan gidelim o zaman. Redcraper saplanmış mı? Arkadaşlar merak ettim. Ihh. Saplanmışlar kazı ama çıkarsa biliyoruz. O zaman silahımızı hazırlatsak iyi olur ki biri de bizi saplamasın değil mi? Şu tarafta yürüsem acaba elektrik çarpar mı beni merak etmiyor değilim şöyle bir atsam ya yani çok kırılır da her türlü. Hmm. Ne o? Bu da şişe. Hiç şeyde bir işim yok. Atlayayım ölecek miyim? Canım gidiyor mu? Gitmiyor. O zaman girebiliyorum demektir bu. Duvarlarda Zen resimleri var. Şunları biliyorsunuz. Half-Life 1 yaratıkları görüyorum. Normal half <Gülüyor> Burası Black Mesa dedi. Bunları çizen. Biri, biri Half-Life 1'in hikayesini anlatmış burada baya baya bunların. Köleleştiriyormuş bu, bu abileri köleleştiriyordu hatırlarsınız. Vortigods gibi Ve bu şeyi öldürüyordu Half-Life 1'in sonunda hatırlarsınız. Hmm... Bu da Freeman. Bu da Freeman'a gönderme. Dokunabiliyor muyum? Evet. Elinde ile kurtarıcı... ...uzaylıların kurtarıcısı olmuşlar. Ehehe, <gülüyor> şunu hatırlıyorum. Half-Life 1'de öldürdük bunu. Hatırlarsanızdır hepinize Half-Life 1. Half-Life 2'de de Freeman... Gerçi daha half de buraya gitmedi Framon. Burayı da kurtarsın diye beklemişler herhalde. Garip bir durum. Peki, şimdi... Asıl soru... Ee, burada bir multi tool'luk bir olay var mı? Yok. Burası sanırım sadece bir çizim. Çok güzel. Ama duvarlardaki şeyler sizin dikkatinizi çekti mi şunlar? Sanki bir şey yapmamıştır gibi ama. Peki, nasıl ilerleyeceğiz acaba? Şurada biraz vakit kaybedeceğiz gibi duruyor. Burada iki tuşlara basmam, burada bir şeylere etki ediyor mu? Ee, sol üst, sağ... Öyle bir şey yaptığı yok. Hmm, yeşil yandı galiba bazılarında, nasıl olacak şimdi? Hımmmm Ateş edip bir şey yapabilir miyim? Sanmıyorum pek ama ee, Yok Yok yok ateş etmeli bir puzzle değil bu Onu bir reloadlayalım silahımızı O zaman burada multi bir şeyler deneyelim Şimdi bu kablomuz gidiyor Gidiyor buradan Şöyle Buraya bağlandı Hımm Ancak e, buradaki tuşlardan hangisi acaba onu şey ediyor. Mı mı mı mı. random denemenin bir faydası olmayacak gibi ama denemekten niye zarar gelsin. <gülüyor> tamam. Çözeceğiz buradaki mantıklı şeyi. Hmm. Sanırım burayla alakalı bir şey var, daha ağırlıklı. Ee, he, buldum. Tamam. Ee, şurada bir sürü şey yazıyor, hadi bir tanesini denelim. Solun bir yanı ve sağın üstü, tamam. Hemen, ıh oh, sıkıştım. Solun, solun en alt ikinci ve sağ. Solun en alt ikincisi. Solun en alt ikincisi Ve Ve ee, Sağın çaprazı Solun en alt ikincisi ve sağın çaprazı bir şey yaptı da İlginç Hepsini denemem mi gerekiyor bunların O zaman aşağıın. İkincisi üstün üçüncüsü. Aşağın ikincisi üstün üçüncüsü. Aşağın ikincisi üstün üçüncüsü. Çok iyi. <gülüyor> Biraz uğraştım arkadaşlar ama çözdüm. <gülüyor> İlerleyelim. Biraz karışık bir puzzle aşkına. Şunu tutabiliyor muyum? Merak ettim. O bayağı ağır ama. Tot oluyor. İlerleyelim. Vaay. Headcrap'ler mutasyonlu gibi. Combine resmi görüyorum. Combine bayrakları. Bu muhtemelen o canavarların anlatmak istediği mesajlar. O Gözde abileri belki hatırlıyorsunuzdur daha önce oynadık için. Burada da bir High Five Birden Yaratık resmi. Tuğlayı dokunabiliyor muyum? Evet bayağı. Tuğlayı vururum valla. Hmm. O Headcrap canlanır mı? Alex, iyi What, misin? Alex iyi misin? Sinyalini kaybediyorum dedi Alex. Russell? Tamam. Beni duyuyorsan aynı yolda devam edip şeye git dedi. Tamam, halledeceğiz Russell. Canlımsın lan. Nightcrab'in ayaklarını ilk defa detaylı gördüm şu kadar küçük. Çirkin şeyler. Ed Krab'le ilgili resim. Şurada bir şey var mı? Yok. Şurada bir şey var mı? Hı, -hı. Bir şey kaçırmayalım etrafımıza. Da bakalım bir yandan. Ay suratıma. <gülüyor> Sen o kovanın içinde sanki bir şey var. Hı ıh. İlerleyelim o zaman. Buralara bir şey saklanmamıştır. Etraf gerici, vururum bu duvar kırılmasın sakın. Ee... Şöyle bir, çok göremiyorum ne olduğunu. Daha atlayacağız mahtum muhtemelen başka bir şey yok. Korkunç bir müzik çalıyor. Ee, aynen şu şekilde. Atla, atladık. Aa... Vay tü hoş garip bayağı bu sanırım muabilirrim mekanı yani sinyalimiz gittiğine göre onları sinyal bozdluğunu hatırlıyorum arkadaşlar gidiyor evim evi mi bu ne bayağı yuvarlak da bir bakın dokunabiliyor muyum onlara? bu kaçıyor elimden Her neyse de e çoğalmaya başladılar. Biz gitsek iyi olur sanki. Kapıyı <gülüyor> aç kapıyı. Amanım. Alex You message. I did. Mesaj taşıyorsun gibi Alex dedi. Nasıl gidiyor? Enter. Okay. Oh. Gel dedi. Teşekkür ederim Alex'e. So, what's Avatar got doing here? Avatar is Aman. Okay. Yemek Let me get in general. Ayy. I have a brain injury. I'm sorry, Nick. My brain is injured. That's terrible. Oh. And I hope an aldım I'm diyor. I'm actually pretty busy looking for my father. V. Eli. Eli, Vans. Eli. Vans. Evet, You Evet. The combine have him and I really do need to get moving. The combine. Yes. Do not go yet. I show you something. Look, I appreciate this way. I can't stick around. I It is important. I know I'm sure I Alex Vance Must go this way. Alex. <gülüyor> okay. Oh. Tamam. Alex Vance buraya gitmeli dedi. Allah Allah, manyak mıdır nedir? Burada headcrab var başka türlerden. Evcilleştirmiş. Ne yapıyorsun abi? Evine biraz bakaydım. Çek şu headcraplerini. Çek şu headcraplerini. Tamam head, buradan git diyor bana. Ama ben bir bakacağım ne yediğine en azından. Tamam, gelicem hemen. Merak ettim ne yaptılar? Evet, ah, sıcak suya dokundum mu elim yanına. Çok iyi ya. Neyse, gidelim hemen. Tamam, senin dediğin yoldan gideceğiz abi. Nasıl atlayayım? Ha, böyle baya baya. Oooo. Komünler onu benle <gülüyor> I would help. I, I really would, but the Alex Vance is honestly very busy saving her dad. You will not save him. He is dead. What? Or he, he will be. Is or will be? It is a matter of perspective. Alex Vance, Vance alone cannot prevent his fate. I, look. Thank you for everything, but I really have to go. I'm, I'm sorry, but I really don't have time for riddles. No riddles. The combine, drilled here. Damn. I am severed from the Vortessens. I am alone in my head. I'm sorry. Look, if if I can, if I run across your friends, I will see what I can do. You have saved my kid. I thank it. you will. Oh, courage, Alex stands. Tamam, o öne gideceğim. Ee, arkadaşlar konuşmalar arasında konuşmuyorum. Size çevirmek için sonradan yakaştırmayayım diye. Abi dedi ki, benim dedi arkadaşım dedi öyle kapattılar dedi Combine'lar. Benim için de onu bulur musun? Alex'e de dedi ki, benim dedi. bir gem. Eee Alexi de dedi ki ben babamı kurtarmam lazım. Çok isterdim kurtarmak arkadaşım dedi. Eee abimiz bu Ruzaile de dedi ki abi e, abimiz eee dedi ki baban zaten öldü dedi. Ya da bakış açısına göre değişir dedi ölmedi dedi. Gitmen gerekiyor şu anda da bana. Evet ben giderken size anlatayım. Hoppa. Teşekkür ederim. Eee de dedi ki e, şu anda bilmecelere vakit ayır tamam. Ee, bak şu anda bilmecelere vakit ayıramam dedi ve e, baba Babamın bulmam gerektirirdi ama bulursam arkadaşını kurtaracağım dedi. Adam da benim türümü kurtarırsan da şey, kurtaracaksın değil mi dedi. Umarım yaparsın <gülüyor> <ben> dedi. bir <gülüyor> <Teşekkür. gülüyor> Allah Allah I'll eat it later. Thanks for <gülüyor> the help. You <Gülüyor> will be welcome. Teşekkür ederim. Dedi ki kaybolursan sana verdi. Yaptım yıldızı takip et dedi. Kutup kuzey yıldızını. Bitti mi dedi? Yo yolda da bunu yersin dedi Ama tabii Alex bunu yok dedi. Teşekkür ederim dedi. <gülüyor> Biz etkrep yemiyoruz kardeş. Biz etkrep Yemiyoruz. Ah, <gülüyor> Baga girdi. <gülüyor> Girme baga. Oluyor arkadaşlar. Daha şu an oyun biliyorsunuz. Yeni patch'leri atılmadı. Ben çok ilk haliyle oynuyorum. O yüzden. Yerde olmayacaktım. Evet. Babamızı kurtarmaya buradan kombinelerin diriline gidiyoruz. Bakalım. Ay çok o kadar güzel ki etraf böyle geçesi gelmiyor insan. İlerleyelim. Eee. Vıcık vıcık bir yere girdik. Burası tehlikeli olacakmış bu arada. Öyle dedi. Aman biraz daha eğilmem gerekiyor sanırım. Hoppa. Ee, atlayalım aşağı bakalım. Hop. Canımız iyi. Evet, devam edelim nükleme kılından sonra. Okay? Sinyal geldi. iyi misin dedi. İyiyim. I've got him on the train. He's on the move. You've got to find. Alan nerede? Trende. I'm working on it. Trende dedi. Oradan geçmen için biraz sıkıntı yaşayacaksın dedi. Çalış. Şuradan geçmen gerekli dedi. Ya yani şu an gittiğimiz yerden üstünde çalışıyorum dedi Alexi de. Birileri ölmüş burada. Eee. Neymiş ölenler? Biraz kombayne andırıyorlar ama şöyle bir kelimle tutayım onu. Oppa. Yanlış yerlerine tutmayalım da. Evet. Ee, çok da kaldıramıyor Alex ağır diye. Onu kaldıramıyoruz ama kabı tutabiliyorum Alex ile. Çok garip bir şekilde. <gülüyor> Bat <gülüyor> O ne? That's weird. Bu ilginç. Ne olduğunu bilmediğim bir şey. Gaz maskesini takalım bence bizde. İhtiyacı olacaktır Alex'in. Sonra da çıkarız. Hop şöyle etrafa bir bakalım. Şunun içini açabiliyor muyum bu arada? aç açabiliyorum. İyi ki kaçırıyordum ha. Evet. Şimdi bir adet şarjör buraya buldum hatta. Şöyle bir headcraft varsa ona da üst sese gitsin. Atık var bunun içinde. Bakma atık eşki. Girdik valla. Eldivenler takabiliyor muyum? Yoksa niye takmayı isteyeyim o da ayrı konu mu? Şu anki eldivenim daha iyi. Ayakkabın içine bir şey yok. Pis vıcık vıcık şey. Headcrab'in head kalbi de varmış. Size bir şey mi patladı arkamda? Yoksa önden, ön taraftan mı geldi evet. Ay bu ne? You're <gülüyor> Ne söyledi Ozail diyor? <gülüyor> He Eee şeylerinden söyledi diyor çılgınca olan. <gülüyor> ne işi vardı onun orada dedi? Combine'lardan kaçıyordu dedi Alex'le. O konuştuğumuz uzaylıdan bahsediyor. Gaz maskemiz var zaten. Headcrabe'i at kenara Şu şeyler çok gürültücü Öldüreceğim İh, korkutuyorsunuz Üh korkutuyorsunuz zaten Tam kilidin orada durmayaydın Üh kafan kaldı orada Göster bakalım Kalbini Sana diyorum ooo zırhı Bunlar normal headcraplerden farklı ilk defa görüyoruz bu arada bu headcrapleri ilk halp ben ilk defa görüyorum yani Daha önceki oyunlarda yoklar Bakıyorum ama kalbini göremiyorum Kalbini göster, kalbini göster. Manyak mısınız? Bunları temin için en mantıklısı. Nasıl vurabilirim ki ya? Ay, çok Son, çok az kaldı. Ah, vurun. Buradan bir tane daha. Ah, vuruyordum. Biraz uğraştıracak arkadaşlar bunlar, anladım ben. Şurayı. Hadi kalbini göster Yaaay Çok iğrencisin Ay, Acaba ayağını falan Evet İyi vuruş <gülüyor> Ya yani biraz uğraştırıcı vuruş şu an ama e, iyi vurdum az önce yine de Burada bir oh, Şu şeyden alalım Başka bir şey var mı? Ihh hmm. <gülüyor> Ölü birisi her zamanki gibi Bir şey yok başka şunu atalım artık. Bu şeyden hatırlarsınız ki bir önceki bölümde geçmemiz için lazım. O zaman... Hop kaç... Nasıl koşuldun onu? <gülüyor> <gülüyor> ee, burada bulacağızdır herhalde. Buradaki şeyleri de öldürdüm zaten. Ha şuna sıksaydım patlar mı belki de ya? Bir dahakini öyle yapalım. Şişeyi niye oraya koymuşlar özellikle? Neyse. Ta -da! Buldum. Bir şeyler var mı? Bunların içinden garip sesler geliyor Ve çok uğraşmadan gidelim. Şunun içinde bir şey var mıdır? Atık. Getiriyorum, getiriyorum. Getirdim. Aç bakalım. Al bakalım. Geçtik. Oh, that I met. He did give me a headcrab. Oh, right. What does it taste like? Tell me how you wrestle. didn't eat it. Yemedim. Of course you didn't. Now that's, that's the right decision. Head, <gülüyor> evet, bu uzaylı bu arada headcrab yiyordu dedi. Yani şu kafamızı atlayanlardan. Rastlalı dedi ki tadı nasıldı? Tadı nasıldı? dedi. Dolabında vardı ya muhtemelen yemek için soruyor. Ee, Hayır yemedim dedi. Alex'i. Evet yememek doğru bir karardı dedi. <gülüyor> Çok iyi geldi Şöyle şuradan bir iğrenç bir yere giriyoruz biraz ama eğilerek girdim buraya. Sadece şu şey için girdim bu arada. Bir de bitki için. <gülüyor> Neden içkimiz olmasın sonuçta. Bunları da kırmaya çalışıyorum. Aman. Pardon. Pardon. Evet, biraz hüzdük akarsanız böyle oluyor bir yerde. Şeyden, evet, duvarlara kafam girdiği için girmemesi gereken. Hop elimden düştü bayağı. bayağı. Buradan gidilmiyor. Of. Oh. Oh, that somebody has a shotgun. Shotgunu var dedi. Hangisi? Şu. Ha, o ne? O resim nerede var? Mi, şatkan mıymış galiba. Evet. Şatkan mämmleri böyle. Çok iyi. Peki şatkanını verir misin? <gülüyor> elinde kalmış. Aşağı atlarım vallahi o şatkanı almak için. İç elimle geziyorum ama. Çekeyim şu kovayı bir ayağımızın altından. Ee, bisiklet pedalı lan bu? Aynen. Ee, nasıl çekeceğim? Çevrilmiyor. Kabloyu mu koparacağım? Ee, ya Oraya sıksam? Yok yok, böyle değil. Shotgun'u elinde bırakmış adama bak ya. Ha multi-tool kullansam? Ya bu bir multi-toolluk bir şey yok ki bunda ya. Al elimde elimle dönmüyor mu bu? Ben beceremiyorum hepsi. <gülüyor> İçine sıkılı o kağıdı sıkışmış görmedim. Uh oh. Do you hear that? Yeah. sıktım artık bürsün. Şey. Hadi şu şatkan alıp buradan gidelim dedi Alex'e mu onu dediler bir şey sesi geldi arkadan duymadıysan. Duvarlara bir şey mi vurdu? Evet. Bakın bakın. görüyorsun ben gidiyorum, ben gidiyorum. Öh, hat grip. Hat Alex? üstüne düştüm. Alex. Ne oluyor? Aa, bu nasıl bir ölüştü ya? <gülüyor> Ulan. Ulan. <gülüyor> Evet. İlk atladığım anla geri döndüm arkadaşlar. Ee, ölüşten sonra. <gülüyor> Orayı keserim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Rol'lara vurmuşlardı hatırlarsınız. O yüzden hızlıca ineceğim. Ancak. Ee, İmminin yolu ne acaba? Şu şatkanı alıp ve buradan gidelim dedik. Hı. <gülüyor> alamıyoruz. <gülüyor> Arkadaşım, buradan atlamanın bir yolu var mı? Öleceğim ama aşağı atlayınca. İnişimi kolaylaştırsam, ipe falan tutunup şöyle. Evet. Alex. Alex still there? arkadaşlar, yine ben. <gülüyor> Yeniden öldük orada yine. Her zamanki gibi. Ya nasıl geçeceğim ben burayı? Almanın başka bir yolu var bence bunu. İpi falan tutmaya çalışayım, bakayım. Ee, nasıl alacağız aşağıya? Çok mu indirdim acaba aşağıya? Biraz yukarı kaldırsam, evet. Biraz fazla gitti. Heee anladım, anladım. Kafam çalıştı sonunda arkadaşlar. <gülüyor> Kusura bakmayın. Evet. Onu alacağım şimdi. Şöyle şunu. Sıkıştırabilirsem Heh, şöyle kırık yerinden. Sanırım bu sıkıştırır onu. Evet sıkıştırdım. Şimdi o şatkını alalım. hop ha. Aldım. Nasıl yapıyorum? Eyvah. Şöyle aç dedi. Nasıl oluyor? Open shot cant load shells. Shotgun' diyor aç diyor. He. Çıkardım. Taktım. Sonra kapattım ve çektim. Okey. Anladım. Tek elle mi kullanacağım shotgun'ı? Hemen hemen hemen. Aa Of. Eee. Üstüme sanki bir şey atladı. Kapat. Çek. Tam ona gerek yok sanırım. Evet, daha var gözüküyor içinde. Herden daha o. Uf. Allah Çok korkutucu. <kırk atıcı. gülüyor> yok gidebileceğim bir yer açıldı ama. Bir mermisi kaldı içinde şatkanın Bilsem çıkar çıkar takmazdım ben ne diyorum niye olmuyor Yerinde kal Evet şatkan uzun menzilden işe yaramadı düşündüğüm gibi Hop. O yüzden pistole Geri dönsek iyi olur Ne kadar kazmıyorum bugün ya Mermiler de suyunu çekti baya baya ya Şunun bir şarjını inelim ben Last ben... one için daha koyamıyorum içine. Şunu kapatalım. Baya bir değişik ışık yanmışlar kurma şeyini. Sevdim. Tabii ki de Riss'in için gelecektim buraya. Ne için geleceğim? Gidelim. Umarım bir şey kaçırmadım başka bir kadar, Çok bakmadım ama. Alexi de koşamıyor muyum? Hmm ya ben bulamadım da. Biraz yürüyor genellikle Alexi de aksiyon dışında. Eee ölü insanlar gaz maskeli iyi işaret değil pek. Bu yolda şu şey yan şu şey mermi geçilmiyor aslında. Bunu kalkan olarak kullanabiliriz eğer silah biri istikaysa. Evet, buradan gideceğiz muhtemelen. Hoppa. O şatkan mermileri daha alamıyorsun herhalde iki tanesinin üstüne. onu ver bakalım. Şatkanları böyle almak da bir garip geldi. Evet, kutunun içinde boş. Biraz şatkanları almak garip geldi o şekilde. Şurada bir yol vardı kaçtım. Oraya da bakacağım. Sonra da ilerleyelim. Merak ettim açıkçası. Piston biber. Şu şeyleri hatclip'e yedirirsem ne olur acaba? Merak ettim. Yiyecek mi acaba? Ay, yine çetklep yedi bayağı baya. Peki bir şey var mı burada? Ee, eee evet, dişey yok buradaki Ah yok. Ha kaçar mı benden? Ah, onu da yediğim için ah afiyet olsun size de şunları yiyin. Beni rahatsız etmedin için. <gülüyor> Biraz set craft'le besledim. Ne olacak? Ekosistem devam etsin. Bir mermim var ve çok rahatsız edici. Bir insanın hani sanırım şey gibi evrende mermi de herli ya. Eee onun azalmaması için yapmışlar öyle bir seçenek. Evet bu da boş. Sanki bitting yaptelim ama eğildim bu arada odamda Hoppa taktım. Of. Oh. Uh oh, uh oh, uh -oh. Ne? Şarjört... uh ne? Şarjut, tamam. çık. It was on your face and it, it was disgusting. çok iğrenç oldu, iğrençti dedi. E Atlıyormuş, bilmiyordum. Korktum. Lan, <gülüyor> karaktere damga çarayan. Oh, ee, zayıf noktan yok gözüküyor ama. Gel, git, git, git. Bunları şatkan kullanalım ya, hiç gerek yok. <gülüyor> ee, biraz yaklaşma. Of, sen? Eyvah pek krevin kolunda şey var ona vursam buradan Öldün Sen de Uff shotgun A-o uh -oh. Yaklaşma ne Çok zıplıyorsun be Dur o burdan zıplayacak Zıpla Ne nereye gidiyon Arkamdan gelecek sonra. Öl. Şuna shotgun. Eyvah. Şelin bitti shotgun. Aman Allahım. Ben pistole geçiyorum arkadaşlar. Kremisi mermi sıkıntısı çekmeye başladım. Hop. Şey bakıyor oradan bana. Şuradan mermi bulur muyuz? silah güncelleme yeri. Hemen bak varsa elimizde yeterli malzeme. Şuradan. Şu ne? Ha sigara o. Biz aldık. Aman. Pis şey. Pis head <gülüyor> Öl. Beni <gülüyor> rahatsız etme. Ee, hemen mutlu yolumuzu açalım burayı. Evet, bunun hatırlarsanız geçen bölümlerden hack mekaniğini Şöyle hepsini kapsayacak bir ışın Tamamdır O zaman şatlarımı, e, pompalımı da yani upgrade edilebiliyor muyum artık? Hemen bakalım, bence pistole vermek daha mantıklı ama 17 varmış toplamışım toplamda Yine fena toplamamışım, siz zaten görüyordunuz gerçi de ben göremiyorum ne kadar topladığımı Siz gör, görürseniz de Peki, pompalıya ne verebiliyoruz? Pompalıya... Pompompali... <gülüyor> pompalıya da e, bayağı granite lounge'a, yani bomba atara kadar gidilebiliyor. Lazer görüşü falan, tamam. Şu anlık bir şey yapmayacağız, daha toplamamız gerekiyor biz. Çok topladığımı söylüyorum videoda ama muhtemelen kaçırmışım ben. 20 ne demek ya? İyice bakacağım etrafa, Biri, birisi yavaş oynama demişti ama vallahi kaçıyor bak, görüyorsunuz. Kaçırmak istemiyorum. Oooo! Bakın mesela gizli bir şey buldum can ve kutu kıramadım bir daha işte bu <gülüyor> Hopa. Seni sırtıma attım seni de avucumun içine attım bu can o çok mu oldu? Tamam bunu yeni basarız şimdi can basma elinden Oo, şeyler. Bunları hatırlarsınız ilk bölümde gösterdiler Kurçukmuş bir de iyi bize cam basan şey hep kurçukmuş. O seni gördüm. Ay görmesem de kızardınız. <gülüyor> Gösterinin önündeydi Cankan nasıl görmedin? Şunların nasıl? Üf üstüme gelmesin halinde. Tamam. Buna Bunlar ben, ben bunları mermi şeyinde kullanacağım. Ses çıkar mı be? Sonunu biliyoruz. Gel şuraya Can bas. Can basın. Teşekkür ederim, geri alabilir miyim? Çok... Tamam, daha basamıyorum. Elimi götürmek çok güzel bir duygu. 18 tane resminin var dedi. Tamam. Ee, bu arada, e, hatır, az önce dediğim mermi sorununu da çözmüş olduk. Şuradan gidelim. <gülüyor> ne gerek var? Hoppa. Hoppa. Evet, bak. Şu son şey benim canımı çok sıkıyor ama. kovanın arkadan her zaman bakalım. Oo. Oh. Mermimiz Bitti şöyle yenileyim Hop Yat yat Yat <gülüyor> Sanırım Evet önce o tarafa gitmek daha mantıklı ee, Bir hemen oraya gideceğim Orada bir şey kaçırdık sanki Şöyle aşağı inelim hemen Seri seri Şu şekilde teleport da gidebilirsiniz yani Teleport bunun böyleydi normalde oyunda ha Mesela bakın kaçırıyormuşuz işte oraya kadar girmelik bir durum yok herhalde. Evet. Şu şey gerçek hayatta da isterdim biliyor musunuz? Bakın şarjörü falan da kaçırmadım hiç. Şöyle... Of, korktum şu salona şeye dokunsam ne oluyor? Bir şey olmuyormuş. <gülüyor> Mimelmi kutusu daha. Of suratım da parçalandı. <gülüyor> İlerleyelim. Burası farklı bir yere mi çıkıyor ne kadar karışık bir harita. Çok karanlık ışık flash şey el fenerine ihtiyacım var dedi. Alexi de haklısın dedi. Şunu kullanalım bence hiç mermi harcamayalım. Evet. Canım gitmez değil mi? Evet. Sekiciydi <gülüyor> bence. Aha seni kaçırır mıyım ha? Arkadaşlar kaç lisenim oldu Siz görüyorsunuz ben göremiyorum. 20 20 olduysa eğer. Ee, gidip bence... Şunu bir zombinin üstüne atsam ne olur acaba? Niyeyse bu çok çıkıyor fark ettiniz mi? Bence bunu kullanabiliyorum demektir bu savaşta. Şöyle. Hmm bir şey oldu yok ama. Hmm burası farklı bir yer ama. Vay! Vay. Aman! Git. Uf. Uh. <gülüyor> ne haber Ha? Canlıymış. Fark etmedim. Tamam. Bu buraya gidiyor. Peki o geç arkada kalan yer nerede? Hemen burayı keseceğim. Oraya da gidip bakacağım. Eğer önemli bir şey ise hızlı hızlı gideceğim teleportla. Hemen geleceğiz. Hemen bakalım neymiş burası da, orası. Evet burada arkadaşlar hemen göstereyim, şatkan, şatkan mermileri varmış biliyorsunuz şatkanımızın mermileri bitmişti. Risinimiz varmış hemen. Şunu çekebilirsem. hopa buradan da mermi bulduk. Kaç mermimiz oldu? 110 mermi. Çok iyi. Şuna da bir, bir şatkan ekleyelim. Zaten mermisi dolu içinde. Şuradan hemen zıplaya zıplaya. 21 Hadi koyalım. Brust fire. Toggle between three shards with single fire dedi. Hmm Riss'in diyor. Al bakalım. Bir. İki. Ohoho. Al hepsi senin olsun. Al. Topladığım her şey. Güncelleyin mı? Evet, altına bir şey geldi. Eee, Torgol'u firendi bu. Aynen, artık bizim iki silahım çok iyi gözüküyor dedi. Artık ikimizin silahı oldu dedi. Peki nasıl? Aman, öyle değil. Nasıl kullandığımı da seçki söyleseydin oyun be. Bir hemen ona bakacağım. Rust fire nasılmış? Add the toggle between three shot <gülüyor> I don't have enough resin for any of this stuff Ah, well you know what they say about resin, Alex? <gülüyor> no, what do they say about resin, Rust? Resin hakkında ne diyorlarmış? <gülüyor> look, for <gülüyor> more resin Okay, I'll keep an eye out Yeah, that's the one, look for <gülüyor> more resin Çok daha fazla resin için, resin içinde derler bilirsin dedi Alex'e, ne dedik? Çok fazla resin dedi, gerek dedi Daha fazla ara dedi <gülüyor> Ee, hadi şurayım Omnitool'umuzu da açalım o zaman. Şöyle. Nereye gidiyor bu? E kapıya gidiyor bir tanesi. Şunu... Buraya giderse ne olur? Ha kapının önceden kilidini bozmak istiyorum. Tamamdır. Bunlar neden etrafta? Şunu kapıyı... Bunu fırlatırsam ne olur acaba? geçiyor bayağı bir. Şuraya fazladan bir Omnitool'la bir şey gelmiş. Bu buraya geliyor. Aynen. Kapısını kapattım. Bunun gelen bir tarafı var mı? Ee, sanırım yok. Tamam. Şurada bir şey kaçırmadık değil mi? Hızlıca bir bakayım. Yok. Gidelim Ah, Şöyle deneyim. Hoppa. Ee, elimle tutamıyorum. O i̇ki elimi istiyor muhtemelen. O yüzden... Haydi bakalım. Hooo. Oh. Ne haber? Shotgun harcamayacağım. De, bu da yetmedi ki. Of, oh. vurdun. Vuracağını düşünmemiştim. Vuracağınızı düşünmedim. Uf. Canım gitti bak. Pis şeyler. he İyi. Prepare her injector. Nasıl? Şöyle mi? Bam. Ha böyle yapınca hazırlanıyor. Ayağına ya da eline diyor. Elime. Bu kadar mı? düşünümden daha farklı bir kullanış. Tatlı ancak elime koyduğumu göremedim. Tak oldu herhalde. Çok karanlık. Hayır, Her şey iyi mi? İyi. İyim, iyiyim. Tamam. Ee, mermi az, dikkatle bulunacağım. İlerleyelim. Hmm. Dostum senin işin yok zaten, bize versene o. Şu şeyi. Tamam, nereme koyacağım? Atakta flash lightning gravity globa. Oh, thank God. Tamam. Sol elime koydum. Artık ışığımız var. <gülüyor> Teşekkür ederim ee, abi Gitebiliyorsam seni. Evet. <gülüyor> Burada biliyorum. Ay şaşır. yerine koyalım. Hmm. Seni kaçırmadım. Oo, seni son anda duydum. of. Ah of. Eyvah. Ay sen farklısın. ay Abi bu ne? <gülüyor> Eyvah Atlama, atlama! <gülüyor> Şöyle ilerleyelim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yerinde dur <gülüyor> Aman çok, korkucu, çok, korkucu, çok, korkucu, çok karanlık. Çok karanlık. Çok karanlık. About what? About anything. hakkında konuşabiliriz oğlum. Okay? That was my fault. more specific next time. Karanlık hakkında korkular bilmem ne falan dedi. Şunun içinde bir şey var mı? Yok. This flashlight. And it's not unlike yourself, also sensitive to the dark. Oh yeah? Meaning it should go on automatically when the lights go out. Çok iyi, iyi. karanlıklaştığında kendi kendine kapana dedi. Alex çok sevdim ben dedi bu işi. Bayağı güzel de alalım. Evet arkadaşlar, burada da bölümü şu kapının arkasına doğru gideceğim. Karantina gölgesinde devam edeceğiz.